Merhaba Nasılsınız? E bir aydan beri Görüşemiyoruz galiba e Doğal olarak video çekmiyorum Aslına bakarsanız ben videoları çekiyorum ama Bu son bir aydan beri iyice Canlı yayınlara sardım Daha çok canlı yayın videoları çektim Ama velakin E tabi doğal olarak ben 6-7 ay önce Sakallarıma keratin bakımı yapmışım Düzeltmişim sakalları e doğal olarak bu sakallar tekrar kendini şaşırdı. Yani şimdiki, bugünkü konumuz tekrar sakalları düzele, düzleştireceğiz. Tekrar onu yapacağız. Bana kızmayın. Bir aydan beri girmiyorum. E zaten görüyorsunuz zaten bu telefonun görüntü kalitesi de çok dendi. Kıracağım artık en sonunda. Çok tahve ediyor beni. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım idare edeceğiz. Merak etmeyin canınızı sıkmayın. Az bir süremiz kaldı. Biraz daha kendimizi sıkarsak değişecek inşallah ayarlayacağım ayarlandığı zaman güzel bir şeyler olacak lafı fazla uzatmadan videolarımı beğeniyorsanız abone olun yorum yapın yorum yapmayı kesinlikle unutmayın artık beğenme beğenmeme değilmiş o onu da öğrendim artık like atacakmışsınız veya dislike tabi bu sizin görüşünüze kalmış ister like atın ister dislike. sakalları bir düzleştirmeye başlayalım isterseniz Tabi video gene her zamanki gibi uzun olacak herhalde tahmini 40 dakika sürer, 45 dakika mı veya 1 saat Artık izlersiniz veya izlemezsiniz sizin bileceğiniz iş Yorum yapmayı unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın Bildirim çanını açmayı özellikle unutmayın ki yeni gelen videolardan bildirim alabilirsiniz Hemen başlayalım ama ilk önce Ben bütün işlemlere sıfırdan başlayacağım Yapmamız için gereken ilk önce iş sakallarımızı veya saçlarımızı eğer ki düzleştireceksek Tuzsuz şampuan kullanmak. Tamamen tuzsuz şampuan. İlk önce bununla bir yıkamaya başlayalım. Sakalları ben bir yıkayayım, Geliyorum hasta olun. Çünkü bunu yapmanızdaki amaç ne? İlk önce düzleşmeden önce keratin yapmadan önce Sakalları veya saçın tuzsuz şampuanla güzelce ayrıştırılması lazım. Sakalın ayrılması lazım. O da ancak bunu oluyor. Bunu unutmayın. İsa ne yapıyorsun? Güzelce yıkayalım mı? Güzelce yedirin ha. Ooo Hı, ki, bak. Ay. sakalma gençler sakalları uzamış ha Allah ben biliyorum bu işi ya Şöyle altları da güzelce yıkayalım Şimdi bir de bunu güzelce bir, bir sıkalım tamam. Bakın ben cerrahim bakınlar, ay, en son 6 ay önce yapmışım. Videolarımın içinde baktım. Yani benim sizlere söylediğim aslında doğruydu. Ben size ne dedim diğer videomda? Eğer ki Saçınıza veya sakalınıza kıvırcık saçlarınız veya sakalınız varsa düzleştirmek için keratin yaptıktan sonra tuzsuz şampuanla kullanırsanız normal şampuan kullanmazsanız erkek bu uzun bir süre sizi götürür dedim. Minimum 6 ay dedim ki benim 6, 6,5, 7 ay falan bulmuş. Şimdi sakalları bir kurutalım. Bu olayı yaparken de kendiniz de yapabilirsiniz Kurutun. Şaka mı benim sakallar böyle böyle durduğu zaman Şirin Baba gibi olmuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Evet. Şimdi bu ama bir dakika bekleyin. Şu tezgahtı te pislendi bir tezgah sileyim ben. Ben biraz temizlik konusunda birinci cinsim de. Ve her şey yerli yerinde olacak. Yoksa asapların bozuluyor benim. Tamam. Şimdi bu işi hallettik mi? Bence hallettik. Şimdi gelelim Keratin bakımına <gülüyor> Keratin için ilk önce ne kullanacağız? Bak bu marka Revola kristal Bunun içinde hem Normalde keratinler ayrı ayrı olur ya Bunda hem keratin var Hem botoks var hem protein var Üçü bunun içinde de Var Ayrıyetten zaten bunun da ayrı şampuanı var Bir tek şampuan koymamışlar bunun içine ama şampuanın zaten ayrı olması gerekiyor Normalde bunlar Keratinler ayrı ayrı satılır. Ya keratin birinci keratin bir keratindir, ikincisi kremidir, üçüncü şampuandır. Bunda öyle bir şey yok. Bunda hepsini koymuşlar, sadece şampuanı ayrı yapmışlar, ayrı pakette. Ve tavsiye ederim Revola. Ben gayet kullanırken kullanıçım de saçlarını yaparken veya sakallarını yaparken gayet iyi oluyor yani. Tavsiye ederim bunu alabilirsiniz. Şimdi gelelim bundan ne kadar boşalacağımıza. Kabımız elimizde. Şundan şöyle kaldırırım da. Şeyler gibi ee, Neydi barmenler barmenler Öyle yapıyorlar ya ee, öyle yapıyorlar ya. Bu yeter mi? Yetmez Şöyle Sanırım yeter Bir barmen değiliz ama Biz de berberiz Sonuçta değil mi? Şimdi Gelelim Bunu yedirmeye Evet, ilk önce güzelce şöyle bir karıştıralım Baktık eğer ki tam yemezse Tam olmazsa Az gelirse bu biraz daha doldurur devam ederiz Unutmayın gençler deriye değdirmemeye özen geçiriyordunuz ha Bu önemli yani Sonuçta içi dolu bunun Hadi çocuğum yolları güzelce. Ya bakalım ya. Bunu güzelce böyle bir ilk önce bir sürelim bakalım da. Maşallah bizde de bendeki sakal da iyi uzadı. Şimdi bu keratini de yaptık mı? Daha da iyi olur. Bu kaçıncı ikinci keratin hem sakallar düzleşiyor, daha iyi olup. Hmm, hmm, hmm. hmm. Buraları sürerken dikkat et. Maşallah bu sakallı bu keratin yiyecek de. Ölme şeyim yaz gelsin. Sakallar iyi uzadı çünkü. Maşallah var. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi bu keratin Benim sakallara bu kadar yetmeyecek ha Daha da sürmemiz lazım bizim Daha çok sürmemiz lazım Ayrıca bu Revola Çok fazla koku falan da yapmıyor Diğer keratinleri bilirseniz Acayip bir şey yapıyor Kokuyor vallahi insanı öldürecek dereceden de böyle güzelce yedirelim ama dediğim gibi doğal olarak bu bizim sakalları imkanı yok etmez şuraları şöyle bir ayıralım da altlara bir sürelim Adam takıldım dur şu tarafta Hı. Güzel. Anam da değil mi? Hı? Hmm. Bunu sürme işini böyle yapacaksınız işte. İşem basit ya. Ama tabi basit dedik de, o kadar da basit değil sonuçta süresini veya ne kadar az veya fazla sürdüğünüze dikkat edeceksiniz. Allah korusun saçınızdan veya sakalınızdan olabilme ihtimaliniz yüksek. Bir de yakmamaya özen göstereceksiniz. Onlar da, bunlar da önemli. Şimdi bunu böyle bir sürelim. Tekrar biz bir alta doğru alttan bir yedirelim. Hıh. Hmm. Anam kıyafetimde değil mi? Oh! Valla gençler sürüyoruz ha. Ne diyorsun? Sakalları iyice uzamış mı? Güzel olmuş mu? Beğendiniz mi? Şu altlara yedirelim. Şöyle uçları uçlara doğru. Hı. Böyle ayırarak Sırerseniz Daha iyi Oh, böyle bol bol. Birazdan sürekli sürekli taracağız. Burdan böyle sağdan da alın soldan da Oğlum kıyafetime değme ya Cık. Değiyor çocuklar görüyor musunuz ya Hay Allah'ım Sizde keratin yapacağınız zaman Dükkanda müşteri falan yapacaksanız ya böyle yapın ha Ama Şu benim kıyafet kötü oluyor Dur şimdi onu ayaracağız böyle aşağı doğru güzelce sürüme yedirin. Evet. Ooo. Oh. Tamam. Şimdi benim şuraya bir tek kullanımlı kavga koymam lazım. Denemelisin lazım. Gel oğlum. Şöyle. Git. Tek kullanımlık al. Ah. Tamam. Evet. Okul önümüzde taktığımıza göre devam edebiliriz. Değil mi? Anam, nereye gidiyorsun çocuğum? Hı. Şimdi bunu böyle güzelce tarayalım. Aşağıya kadar böyle güzelce. Bak zaten yaptığınız zaman bak hemen düzleşiyor görüyor musunuz? Ama tabii daha hemen bu kadar kısa sürede olmaz bu işlem de. Hiç değilse böyle bir 2-3 dakika tarayın. Mesela bunu böyle sağa sola doğru da tarayacağız. Sadece tek bir yöne doğru değil. Buradan böyle köşeden al. Hmm. Şöyle. Buradan da. Buradan da bu tarafa doğru. Şöyle alın ki. Böyle böyle. Hmm. Güzelce yön alsın. Bir daha böyle bir aşağı doğru. Oğlum ne yapıyorsun? Ne takılıp duruyorsun sürekli oraya? Hı. Aşağıdan yukarı doğru da. Sonuçta buraların da yemesi lazım. Hayır. hafiften ince ince yanmaya başladım çok güzel evet demek ki keratin ooooy keratin etkisini göstermeye başladı kaç dakikada gösterdi? 18 dakika video çekmişiz Hadi bunun 5 dakikasını yıkamaydı falan filan derken yani 12-13 dakikada etkisini aldık. Daha da alacağız. Biraz daha vaktimiz var tabi doğal olarak. Bak şöyle alta doğru taradığımız zaman bak nasıl düzel, düzleşti değil mi? Buralar. Tamam. Şincik biraz Sakalları şöyle bir salalım Şöyle bir salalım Bir dinlensinler Az sonra tekrar çünkü ısıtacağız Hem ısıtacağız hem de şey yapacağız biraz da Taracağız Ben şu Ellerini yıkayım da Anam yanıyor, yanıyor. Oh. İnce ince yanmaya başladı Hmm çok güzel. Aha. Şimdi 18-19 dakika oldu ya ben bu videoyu bir durdurayım. Az sonra ben tekrar geleceğim. Geldiğimiz yerden devam edeceğiz. Tamam mı? Görüşürüz. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Ben de tekrar hoş geldim. Zaten bunu sürmüştüm. Devam ettim. Şimdi Sıra geldi, biraz ısıtmaya Arada sakalı keratin sürdükten sonra böyle taramayı unutmuyoruz ki bakın Zaten yavaş yavaş toparladı Bu arada az önce gözlüksüzün, şimdi gözlüklüsünüz diye diyenler olabilir Çünkü şimdi Fön tutacağız da biz bu sakallara Acayip yakacak Ya gözlerim yanıyor Bunu sizde Yaparken Bir gözlük yardımı ile kapatırsanız çok iyi olur Yoksa hani öyle bir Az buz bir yanmadan bahsetmiyorum yani Cayır cayır yanıyor gözleriniz haberiniz olsun Ki zaten Şu an keratinden dolayı biraz Sakallar yanıyor Bak düzleşme, düzleşmeye başladık görüyor mu Yavaş yavaş ince ince düzleşiyorlar Şöyle yaklaşayım Şimdi biraz bir ısı verelim yani bunu Erkekler, bayanlar Abilerim, ablalarım, kardeşlerim izliyorsanız eğer Bu işlemi böyle yaparsanız Çok iyi olur Ayriyetten yani bu kadar Size yardımcı olmaya çalışıyorum Elimden geldiğince yardımcı olabiliyorsam Ne mutlu ki bana E sizde eşiniz, dostunuz, arkadaşınız Etrafınızdaki insanlara Kanalımı Takip etmesinin Söylerseniz çok memnun olurum Yani Abone olun Anlatın beni Yaptığım işleri Videolarıma girip bakın Oradan da kendinizce bir Aklınızda bir fikir oluşsun Ona göre insanlara beni Tavsiye ederseniz çok memnun olurum Ayrıca beni instagramdan Halim.altankinkav Olarak ve Salon2o ile official O iş hesabım Diğeri şahsi. Oradan takip ederseniz çok sevinirim. Ayrıca TikTok'ta da varım. Halim Altan Kinkav, 1925 olarak. Unutmayın bakın şu arkada Göztepe var ya Göztepe. Heh. Onun kuruluş yıllık dönümü 1925. Halim Altan Kinkav, 1925 yazarsanız ve oradan takip ederseniz çok memnun olurum. Şimdi hafiften ısıtmaya başlayalım sakalları. Çok fazla değil. <gülüyor> Isı. En sıcağı alın ama bunu ortaya alın. Sona açmayın. Böyle. Hafif ortaya alın. Sakallara başlayın tamam. Böyle. Böyle yavaş yavaş ısıtın sakalları. Ay, Anam Vay Oh Anam Ulan Buna rağmen yanıyor Kıhı kıhı Hıh Görüyoruz gibi gözlük varken bile yanıyor Anam Arab, anam, anam Oy Fena yandı Gözlere baksanıza ne geldi. Anam. Tak tak şurada devam et. <gülüyor> evet. Tekrar tarayalım. Valla keratin yedi ağ. Oldu yani. Az sonra bir 3-5 dakika sonra artık bir şey yapmaya başlayacağız. Fön çekme işlemine başlayacağız. Bakın yavaş yavaş düzelmeye başladı çünkü sakallar. Çok fazla da tutmayacaksınız. Bakın kaç dakika olmuş. 24-25 dakikalık bir video oldu daha şimdilik. Yani yarım saat 40 dakikada zaten bu işlem tamamlanıyor. Hı. Hmm. Ee, güzel şey. Şuradan da. Şu taraflarda güzelce yedirelim. Evet. Arkadaşlar bana sormak istedikleriniz olursa isterseniz yorumlardan yazabilirsiniz. İsterseniz dediğim gibi Instagram adresimden de bana yazabilirsiniz ki ben zaten bana yazan hiç kimseyi geri göndermiyorum bana, beni buradan takip edenler bilir. İster instagramdan yazsınlar, ister salona linkin kavdan, iş hesabından yazsınlar, ister buradaki yorumlardan yazsınlar. Her türlü elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Her birinize. Sadece bununla ilgili şeyler değil yani. Çıraklığınızla ilgili, kalfalığınızla ilgili. Kesimlerle alakalı Aklınıza ne gelebilirse Gelen bütün her şeyle alakalı Bana bütün soruları rahat bir şekilde Sorabilirsiniz Hiç çekinmeyin yani Evet vallahi oluyor Oluyor oluyor Şirin babalıktan kurtuluyoruz <gülüyor> Evet arkadaşlar Sakal Yavaş yavaş düzelmeye başladı Bak dalgalılık ve kıvırcıklık gidiyor gördünüz mü Asıl ölüm timi asılına başlayacak. Bu yanmana ki bu bir şey yanmadı. Birazdan asıl olay birazdan başlıyor. Sakal ince ince oldu. Şimdi başlayalım mı? Evet, şimdi ilk önce elimize bir bunu alalım. Bir de şunlar. kitap tabi sizin elinizde fırça olabilir olmaz bilmiyorum. Bende böyle fırçalar var. İlk önce bir kırk ayakla yapalım. Gençler, hazır mıyız? Allah aslınıza bakarsanız ben hiç hazır değilim de <gülüyor> Cehir cehir yenecek olan benim Ama Sizler yeter ki öğrenin Hiç sıkıntı yok Ben kendimi de feda ederim Yeter ki Sizlere <gülüyor> Faydalı olabileyim Şöyle kamerayı birazcık geriye çekeyim mi Böyle iyi mi Faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana şunu da şöyle alalım Tamam <Gülüyor> Hazır mısınız? Ben şu an pek fazla bir şey yapıyorum. Aptolma. Sadece keratini şu an sakala yüklüyorum. Ve keratin yükleme işlemini bitirdik. Şimdi şunu böyle bir çıkartalım, alalım üzerimize. Deve. Bakın bakayım, şöyle bir kaldırayım mı? Ya da ben şöyle mi göstersem? Böyle daha mı iyi? Ama tabi daha olmadı. Neden? Daha yeni başlıyoruz. Ha, yeni başlıyoruz. Asıl olay şimdi başlayacak. Bakın böyle düzleşti bile. Evet, güzelce keratini yedi. Keratini yükledik de. Evet. Hanım üstüm bembeyaz oldu. Beyaz mı oldu? Evet gençler. Başlıyoruz. Buralar yanacuk yanacuk şimdi. Yanacuk. Hazır mısınız? Oh. nasıl ama sakallar yanmıyor. us awesome. Oh, dükkan ne oldu abba dükkanın haline bak gözlüklerden evet bakın bu bu taraf ve bir de bu taraf şöyle göstereyim nasıl gayet iyi değil mi bir de bu tarafa baksanız Allah aşkına şimdi sıra geldi diğer tarafa aha kamera ne oldu Heh, böyle tamam tak başlıyoruz. do mm -hmm. ya già io già ieri Şurası kalmış. Oy be! Evet, şunu çıkartalım. Ve geldim. Evet. Nasıl? Şimdi sırada ne var? Tabii ki yıkacağız. Nasıl düzleştirin mi? Şöyle kaldırayım. Nasıl oldu? Şöyle Buradan da böyle Sanırım iyi oldu Bu arada o bu değil de Şu dükkanın içine baksanıza ya Her yer yandı Vallahi billah. Her yer acayip oldu. Neyse şimdi sıra geldi sakalları yıkamaya. Evet keratini yükledik bütün her şeyi yaptık. Onların hepsi bitti. Bundan sonraki olayımız sakalları. Tuzsuz şampuanla yıkamak. Ve ondan sonra hafiften böyle feni tutmak bitti gitti ilk önce şu ortalığı bir saniye ortalığı toparlayayım. o zaten kesin videoyu izler o esnada öğrensin Evet, başlıyoruz sakalları yıkamaya. Tuzsuz şampuanı unutmayın. Ceren'im kusura bakma canım. Alesem sakallarımı yıkayım. Oh. Uh. Ve işte. İşlem bu kadar. Öyle güzelce kurulayalım. Hatta böyle karıştırayım da yani bakın dümdüz oldu görnüz mü Hatta güzelce kuruluyorum ki İyice görevin görün diye Evet Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Sakallar dümdüz oldu Bakın Nasıl Az önceki hali nasıldı Yani düzleştirme olayımız Bu kadar Böyle Hatta ben şöyle kamerayı biraz yukarı kaldırayım şunu bir ince de aşağıya indireyim. Şöyle baktığınız zaman bakın nasıl? Hadi şimdi bir kurutalım sakalları. Şöyle hop. şey yapmanıza gerek kalmıyor. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Az önceki sakalların hali neydi? Şu anki sakalların hali ne? Şöyle yakından geleyim. Bakın. Şöyle de. Şöyle. Nasıl? Dümdüz oldu mu? Herhangi bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Değil mi? Nasıl oldu? Bence gayet iyi oldu. Evet arkadaşlar keratinle Sakallarınız veya saçlarınızı bu şekilde Düzleştirebilirsiniz Beni izlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ederim Yüreğinize sağlık Gözlerinize sağlık Allah hepinizden razı olsun Yazmak istedikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz Hepinize cevap verebilirim Like atmayı ve dislike atmayı unutmayın Yorum yapmayı Ayriyetten unutmayın Kendinize çok dikkat edin Görüşmek üzere Allah'a emanet olun Ben ayriyetten kanalıma abone olup Diğer yerlerden de takip ederseniz çok memnun olurum kendinize çok dikkat edin öpülüyorsunuz Allah'a emanet görüşmek üzere bay bay